Ne oldu ne oldu ha, söyle yap yap yap Bak. ne oldu <gülüyor> <gülüyor> ya, abi. arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız sevinirim bu kadar Aya izle beni beni izle beni izle Aha, beni izle beni izle beni izle bu kuranma oldu bu kuranma oldu <gülüyor> bu kuranma oldu kuranma kuran ım, kuran onu beğeninler Reina'da bir şey var Reyna'da bir şey var seni de görmeden Kanka beni gördü. Eşeğe bak, eşeğe bak. <gülüyor> ne oldu, ne oldu? Ha, söyle yap, yap yap. Batı. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elikopter abi. Aa! Oğlum bana bir yardım edecek var mı? Ay, senesiz, adam geliyor, adam ya. geliyor. Herif geliyor, herif geliyor. Herif geliyor. Söldü. Eşek valla eşek. Beni izle, beni izle. Ya agen, vallahi çalıyorsunuz ya, oynamayacağım ya. Valla oynamayacağım ya. Oo. Ya sola bak ya. Allah Bıçak bıçak bıçak bıçak. bıçak, bıçak, bıçak, bıçak. As. Hadi hadi hadi gir ona. Yap, arkası, yap, yap Arkes, <gülüyor> Aga. yap. Arkasından yüksücek. Ağa man. Sen ne yapıyorsun be? Sen ne ya Helikopter yap, yap. yap kendine. Evet abi. Sen de söyler miyim? Yap yap yap. Yap yap sen yap. Aga aga. Ganikoter, ganikoter. Ahmet Kaya. Bir daha gelsin, bir daha gelsin, bir daha vuracağım. Bir daha gelsin. Uy, oğlum bu ne lan? Oğlum bu. Uy! Oğlum bendeyim ya. Görme. Bak bak izle Kanka solunda solunda sol sol sol Kanka sol sol sol Tam sol bak sol yap lan solun Solun değil geri zekalı Oros mu çocuğum ben bunlardan değilim abi Dostlarımı yok edemezsin Base Base Base Lan bizim Base Oğlum sen geri zekalı Uy. Onu da vur Hadi kayıttayım hadi bak kızlar izliyor beni Uyy Uy. Bak kayı Beni kızlar izliyor beni kızlar izliyor Bak beni kızlar izliyor oğlum Bak vur kanka onu da Bak kızlar izliyor oğlum Abi mamsın ya. Şeyimi. <gülüyor> Hayla kanka. Kanka bak burk kanka bak beni oğlum çok güzel kızarız. Bounty like, crop'lu kanka çok güzel kızarız 10 saniye. Anlamında. Kanka <gülüyor> kanka kanka vur onu kanka vur onu şey lan şey oğlum vursa. Kanka bak mitler falan senin kafalı ya kanka geçti artık geçti vallahi geçti senden bir bakalım Audi taktiği yaptım Audi ya Ben sizde bu yarak taktikle yarak milleti yarak. Milleti böyle trollebilirsiniz beyler bu taktikide vereyim şimdi videoda ne kadar bilgili bir kanalım Biliyorum. Bak taktiği gördünüz mü? Aga bak bu ne kadar bilgili ve güzel bir kanalım ya takipçilerime taktik veriyorum. <gülüyor> Çok iyi vurdu bu. Boza gelin boza gelin. Denizle denizle denizle denizle. Aç aç aç aç aç aç aç. Tamam, <gülüyor>